Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sınavların ne zaman olacağını, sınavlar iptal olacak mı? Bıktık ya! Bıktık ya! Bunlardan bahsetmek istedim. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada sınavlar yüz yüze yapılacak diye bir açıklama yapmışlardı. Ve bütün öğrenciler de buna karşı çıktı. Neden karşı çıktılar? Şu anda vakalar azalmadığı takdirde okulların açılmasını mantıksız buldular sınavların. ...yüzde yapılmasını mantıksız buldular. Bir grupta ben online olarak eğitim alıyorum ve bu verimsiz oluyor benim verimsiz olarak aldığım eğitimin sınavını ben neden yüzde veriyorum diye bir e, haklı olarak eleştiride bulundular. Fakat bugün bir bilim kurulu toplantısı vardı. Doktorlar tarafından bir toplantı gerçekleştirildi. Buna Sağlık Bakanı da katıldı. Fakat Sağlık Bakanı'nın öncülüğünde toplanan bu bilim kurulunda herhangi bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ben biraz detaylardan bahsetmek istiyorum. Bu sınavlar nasıl olacak? E, nasıl bir altyapı zemin hazırlıyorlar? Bundan bahsedeceğim. Ve detayları da geçmeden önce şunu belirtmemde fayda var. Öğrencilerin genel olarak görüşlerine baktığım zaman hep şöyle düşünüyorlar. Ben evden çıkıp okula sınav olmaya gittiğimde birçok kişiyle temas etmiş oluyorum diyor. İşte otobüse bineceğim diyor veya metrobüse bineceğim. Bir toplu taşıma aracı kullanacağım diyor. Bundan rağmen diyor işte kurallara uymayan insanlarla temas halinde olduğum zaman ben okuldan virüsü alıp evime Anneannem, babaannem evde bunlar için kötü bir sonuç doğurabilir diyor. Onlar da tabii ki de haklı. Ve bunları da düşünmemiz gerekiyor. Ben bu videoda biraz detaylardan bahsedeceğim. Biraz da sizlerin görüşlerini anlatacağım. Gelelim sınavların nasıl yapılacağına. Tüm yüzde sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Telafi öğrencileri de bu tarihler arasında sınava girecek. Cumartesi günleri de sınav yapılabilecek. Öğrenciler sınava kadar işlenen tüm konulardan sorumlu olacak. Sınav içeriğini Milli Eğitim Bakanlığı değil, okulların kendileri belirleyecek. Sınav tarihlerine okullardaki sınıf ya da alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bağımsız gerçekleştirecek bu sınavlar. Ee, her okulun işleyişi müfredatı farklı oluyor. Müfredatı yetiştiremiyor bazı okullar. Güzel düşünülmüş bir şey ama e, dediğim gibi Online eğitimin sınavının yüzde olması şu aşamada biraz garip geliyor. Çünkü e, her öğrencinin evinde güzel bir internet yok veya olan internetlerde sürekli tükenen şeyler, en basit sınavlarda kesintiler yaşanabiliyor. E, bunun önüne geçmek istemiş olabilirler. Fakat birçok öğrencinin evinde değil internet, telefon, bilgisayar, tablet bile yok. Neyse devam edelim. İlkokul sınavları nasıl olacak? 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda ders sınavları ilk dönem uygulanmayacak. Karne notları ders etkinliklerine katılım, proje ve performans etkinliklerine göre belirlenecek. Ortaokul sınavları da bir dersten bir sınav yüzde gerçekleştirilecek. Seyreltilmiş ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere bir hafta önceden duyurulacak. Sınavlar matematik, Türkçe gibi temel derslerden oluşacak. Gelelim hepinizin beklediği kısma. Lise sınavları nasıl olacak? Karne notları her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile performans çalışmalarının puanları ile belirlenecek. Her dersten bir sınav yüz olacak. Günde 3 sınav hazırlanabilecek performans çalışmaları Yüz yüze çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Sınavlar, gruplar halinde hijyen kuralları ve sosyal mesafe gözetilerek okulda gerçekleştirilecek. Burada öğrencileri en çok rahatsız eden nokta tam olarak da bu. Okullarda bu sınavın olması. E, izlenilen modelde, düşünülen modelde e, bir seyreltilmiş sınav söz konusu. Yani 30 kişilik bir sınıfta Maksimum 12-13 kişi sınava girebilecek. Bu da sosyal mesafe kurallarına ayarlanabileceği anlamına geliyor. Ama öğrenciler oraya gelene kadar birçok kişiye temas edecek. Kaldı ki her öğrenci ve her öğrencinin ailesi bu koronavirüs tedbirlerine ne kadar uyuyor, uyuyor, ne kadar izole bir şekilde yaşıyorlar. Bu da tartışılır tabii. Etkinlik katılım puanı verilecek. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ile spor, teknoloji ve tasarım, bileşim teknolojileri ve yazılım, temel dini bilgiler dersi ile... Seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı da proje puanları ve katılım puanları ile oluşturacak. Yani bildiğiniz performans tabi gibi bir şey veya kanaat notu diyebiliriz. Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve EBA TV'ye takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek. Bütün bunların süresi de 40 dakika olacak. Ortaokul ve liselerde her bir sınav için öğrencilere 40 dakika süre verilecek. Sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla 2 dersten sınav yapılacak. Ee, maksimum 3 ama önerilen 2 sınav diye bir düzeltme yapmak istiyorum. Dediğim gibi bugün bir bilim kurul toplantısı yapılmıştı. Bu bilim kurulu toplantısında üniversiteli öğrenciler ve liseli öğrenciler büyük bir bekleyiş içindeydi. Ee, aslında bekleme amaçları da tamamen farklı ikisinin. Ortaokul ve lise öğrencileri yüzde sınavlar istemiyoruz diyor. Üniversite öğrencileri de artık üniversiteleri açın gerekli tedbirleri alıp diyor. Yani bir, bir grup yüzde sınav istemiyoruz bu durumda diyor. Diğer Grupta, üniversite grubu da üniversitelerin açılmasını istiyoruz diyor. Bakalım sonuç ne olacak? Bildiğiniz üzere bir de aşı faktörü var. Aşı ülkemize gelmiş bulunmakta. Bakalım bunun uygulaması sonucu yani aşının uygulaması sonucu. Çünkü bildiğiniz üzere aşı uygulanmaya başlanacak bir minimum yani ilk etapta. 6 ila 8 milyon kişiye aşı vurulacağı söyleniyor. Bunun da detaylarını biraz anlatayım sizlere. İlk başta sağlık çalışanları ve kronik hastalar ardından da 4 grup eşliğinde tüm Türkiye'ye uygulanması bekleniyor. Aşı kesinlikle zorunlu değil. Yani kişi isteğine göre aşıya vurulacak. Fakat zorunlu olan grup yanlış hatırlamıyorsam sağlık çalışanları ile kronik hastalardı. Bütün bunlardan ziyade de öğrenciler diyor ki ya her gün 30 bin net hasta sayısı açıklanıyor çıkan toplam hasta sayısı günlük 30 binin üzerinde bile çıkıyor bazen diyor. Ve virüs mutasyona uğradı işte bazı bilim adamları bu virüsün önlenemeyeceğini söylüyor diyor. Bütün bunlardan ziyade de gelip e yüz yüze eğitime nasıl geçeriz diye düşünüyorlar onlar da kendince haklılar ben hiçbir gruba haksız demiyorum. Üniversite öğrencileri oldukça bunalmış durumda bu durumda. Çünkü 3 haftalık bir tatil oldu bir 1 yıla yaklaşmak üzere. Ortaokul öğrencileri de online eğitimin verimsiz geçtiğini zaten katılıyorlar. Ama şu durumda da yüzde sınav olmanın mantıksız olduğunu düşünüyorlar. Kaldı ki ee, online olarak alınmış bir eğitimi verimsiz eğitim olarak görüyor çoğu veli. Bunun da sınavının yüzde olmasına karşılar. Videoda anlattığım gibi ilk başlarda her öğrencinin evinde bu imkanlar yok. Bu da devleti rahat eden bir diğer konu. Tabii bunları önlemek de yine devlete düşüyor ama ben biraz bahsetmek istiyorum. Her öğrencinin evinde internet yok. Kaldı ki her öğrencide telefon, tablet, bilgisayar yok. Emaneten işte kuzeninin oluyor veya başka bir akrabasının oluyor. Onların teknolojik aletleriyle bu dersi takip etmek zorunda oluyorlar bir diğer işte operatör internetleriyle bu derslere bağlanmak zorunda kalıyorlar ki buna da hiçbir şekilde internet dayanmıyor. Çünkü bir dersi izlemeniz nereden baksanız sizin bayağı bir kullanımınız demek oluyor. Aileler de bundan şikayetçi çünkü atıyorum bir ailenin 3 çocuğu varsa o ailenin 3 çocuğuna yetecek şekilde ne internet bağlantısı var ne de Bilgisayar, tablet, telefon bağlantısı var. Ne yazık ki 80 milyonun 80 milyon insanla da eşit imkanlar söz konusu değil. Bakalım bütün bunlardan ziyade de neler yapılacak eğer açılacak mı iptal olacak mı net bir bilgi yok. Fakat bir detay olursa da bu kanaldan sizlere paylaşacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanalda abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum atmayı unutmayınız. Bir de bildirim ziline tıklarsanız çok memnun olurum. Bir diğer videomuza de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.